Bugün 5 Ağustos 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay, duygularımızı derinleştirirken sezgilerimiz de güçlenebilir. Öğle saatlerinden itibaren ay, Aslan Burcu'ndaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Geçtiğimiz hafta doğan yeni ayın ilk etkileri kendini gösterirken bazı yol ayrımlarına da gidebiliriz. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz öğle saatlerinde çevremizden gelen işaretleri takip etmeli, sağduyulu davranmalıyız. Karşı cinse ilişkilerde sabit ve tutkulu davranışlar, anlaşmazlıklar yaratabilir. Esnek olmakta fayda var. Hedeflerimize odaklanıp planlı hareket etmeye çalışalım. Bizi sonuca ulaştıracak aşamaları, atılacak adımları fark edebiliriz. Akşam saatlerinde Akrep Burcu'ndaki Ay, Boğa Burcu'ndaki Mars ve Uranüs'e karşıt açıda olacak. Stres ve huzursuzluğun artabileceği gece saatlerinde fiziksel ve ruhsal dengemizi korumak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekebilir. Ani gelişmeler heyecan yaratabilir, stres kontrolü de zorlaşabilir, kaza ve sakarlıklara karşı da dikkat etmeli, güvenliğimize önem vermeliyiz.